iki şey var aklıma şu anda gelen. Bir, TÜSİAD'ın tutumu ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın da yönelik eleştirisi bugün. Haddiniz o, mi? O vesaire TÜSİAD'de e değil. Değil belki ama onunla e, algılanan bir şey belki de. Bir de Koç Holding'in evet ziyareti, Soch Holding'in ziyareti ve o günün sonunda mazbatanın alınacağının ortaya çıkması böyle başka şeyler de var. Örneğin Pegasus'un 23 Haziranla ilgili Birinci TÜSİAD başkanından nedir bu bu, bu neyi e, gösteriyor? Bir ben ekonomiciyim. Eskide evet. bir TÜSİADçıyım. Evet. Ben e, Demokrasi raporu yayınladığında TÜSİAD'da eee başkan yani çalışıyordum. Neyse önemli değil. E, ve tabii tabi yıllardır bir ekonomici olarak TÜSİAD'ı takip e, ediyorum. Şimdi birincisi, bir soru sorayım sana. Koç Holding belediye başkanı ziyaret etmek zorunda mıdır? Değil. Seçimden sonra. Biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Yani, Doğru, sahip. Hani hepimiz kendimize şunu sorar mıydık? Ay ah, niye gitmedi Koç Holding e, ziyaretine? Evet, evet, evet. Bir tavır. Şeyi. Çok önemli bir tavır. O karar günü, bunu bilmiyor olması mümkün mü Koç Holding'in? Yani Koç Holding'in, YSK'nın o gün kar ya da bir gün sonra hı hı. yani ya döndü ya bugündü. Evet. Karar vereceğini bilmemesi mümkün mü? Aptal zannetmek olur. Aptal olmadıkları meydanda o servetin üstünde oturduklarına göre. Dolayısıyla orada aslında onlar bir tavır koydular. Sandıktan yana bir tavır koydular. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden de o tavır. E, TÜSİAD'ın açıklaması aslında ona göre biraz daha yumuşak. Evet. Çünkü açık ve net bir tavır ve Cumhurbaşkanlığı bence asıl kızdıran o tavır. Net olarak sandıktan, demokrasiden ve ee, Halkın verdiği oydan yana bir tavır koydu ortaya. Açıkçası bu tavrı ben de beklemiyordum. Çünkü şu anda böyle tavırlar koyanların başına neler geldiğini hepimiz herkes niye sustu? Dünyada iddia ediyorum araştırsın insanlar. Dünyada Türkiye'deki kader nikle twitter'da yazı yazılan bir ülke yoktur. Herkes takma isimle yazıyor kiraz çiçeği bilmem ne böceği. Ee, yok bilmem Kemalist yok bilmem evet, ne evet. AKP'liler öyle yalnız evet. onlar da korkudan yani yalakalık yapmak için bile korkuyorlar onlar da takma ismi yarın iktidar değişirse bunlar başımıza bela mı olur diye Türkiye böyle bir korku ikliminin içinde ayrıca vergi cezalarından tutumaliye kadar herkes silahın kullanıldığı bir dönemdeyiz zaten Cumhurbaşkanı bunları kaydediyoruz diye de tehdit etti. Evet. O tavır TÜSİAD'den ziyade bence Koç Holding'i. Tabi TÜSİAD'ın üzerinde de Koç'un çok büyük bir baskısı, yani baskısı demin özür dilerim. Etkisi. Çok büyük bir ağırlığı evet. var. Ee, çok ciddi bir ağırlığı var. TÜSİAD'ın tavrı da aslında net ama Koç'un tavrı onun çok ilerisinde bir tavır, çok ilerisinde bir tavır. Ben şaşırdım. Kamuoyu bunu beklemiyordu. ...böyle bir mecburiyetleri de yoktu. Açık söylerim yani böyle mecburiyetleri yoktu. Diğerleri de yapmadılar. Yapmasalardı kimse niye yapmadın demezdi yani e, şeye. O yüzden e, ben bunu çok önemli buldum. Bence iş dünyası özellikle AKP'nin palazlendirdiği iş dünyası daha büyük korku içinde. Onların korkusu çift taraflı. E, onlar hem ekonomideki kötüleşmeden korkuyorlar... Çünkü e, diğerlerine göre daha borçlular. Hızlı büyüyebilmek için yani e, nehir akarken ya da yağmur yağarken ya da su akarken atasözümüz var. Kovayı doldur. Kovayı doldurabilmek için daha büyük kovalar aldılar sürekli. Kova büyük kova büyük ve borçlu aldılar. Büyük kova büyük kova kova sürekli akıyor. Şimdi birincisi borçlu oldukları için çok borçlu oldukları için korkuyorlar. Özel sektörün borcu dehşet yerlerde. Bir, e, tabii borç dövizle dövizdeki her hareket onu korkunç bir hale getiriyor. İki, suyun kesilme olasılığı onları korkutuyor. Çift taraflı korku. Evet. Zaten e, muhalif ol, demeyeyim de e, iktidara yalaka olmayan iş insanlarının herhangi bir şansı yoktu zaten. Onlar kenardan kenardan yollarına Peki. gidiyorlardı.